Psikoloğa hangi durumlarda gidilmesi gerekir? Bir bu. Aynı zamanda bazen de sorun olmadan da gidilebilir mi? Yani belirtileri de görebilmek gerekiyor. Doğru mu? Genellikle halkımız veya insanımız sorun yaşadığında psikoloğa gidiyor. Halbuki siz o işaretleri semptomları söylerseniz halkımız daha hızlı koşarak psikoloğa gelebilir. Çünkü kafeye koşuyor, tatile koşuyor. E biraz da kalıcı bir iyileşme için psikoloğa koşsunlar. Buyurun. Teşekkür ederim. Öncelikle dediğiniz gibi insanlar genellikle bir rahatsızlığı olduğunda psikoloğa gitme evet. ihtiyacı duyuyorlar, tamam. gidiyorlar, gitmiyorlar. İki seçenekleri ha, bir oluyor. Bir gidiyorlar, burada. bir gitmiyorlar. Evet, şöyle gitmekten Buyurun. vazgeçiyorlar aslında. Ne oluyor da vazgeçiyorlar? Eğer ki birazsızlığı olduğunu düşünüyorlarsa internetten araştırıyorlar ve bu genellikle yalan yanlış haberlere de başvurmuş olabiliyorlar. Sonrasında ise eğer ki psikoloğa gidersem toplumdan dışlanırım, etiketlenirim veya gittiğim zaman ya bilmediğim daha kötü bir şey varsa. Ya. Hani kendilerini bu noktada aslında psikoloğa karşı savunmasız hissediyorlar. Acaba bende ne var? Ben deli miyim? Ben Hı -hı. de... Bilmediğim değişik bir şey var da bu benim hayatımı, çevremi etkileyecek mi? Bu yargılardan dolayı aslında e, gitmeyi düşünmüyorlar. Gitme noktasında ise psikoloğa sadece bir rahatsızlığınız olduğu zaman e, gitmek zorunda değilsiniz. Genel tamam. olarak bir danışma içinde gidilebilir. Kesinlikle. Yani her insan hayatı boyunca e, bir şeylerin yolunda gitmediğini elbet anlar. Sonra kendi çözmeye çalışır. Olmadığı zaman eğer ki psikoloğa gitmeyi tercih etmiyorsa bir problem artık bir yerden patlak verir daha da büyük bir hale gelir. E bunun sonucunda ise gitgide bu sıkıntı kronikleşir ve daha ağır bir hale gelir. Bu noktada hep tavsiye ediyorum aslında nasıl kanser tedavilerinde erken tanı çok önemli derler ya hani bizde de aslında o son büyük olayı yaşamadan önce psikoloğa bir danışılsa bir gidilse o olay yaşanmayacak veya bize koştur koştur bu oldu ben şimdi ne yapmalıyım şeklinde gelmeyecekler. Daha kalıcı bir çözüm olacak. Onun dışında e, belirtilerden bahsedecek olursam eğer kişi bu sorunun farkına varamıyorsa yani bir rahatsızlığın var mı yok mu noktasında bir iç görüsü yoksa şunu takip edebilir. E, uyku problemleri çekiyorsa ya veya yemek yemesinde sıkıntılar geliştiyse bunları da bakarak aslında ee, anlayabilir gidip gitmemesi gerektiğini. Veya bizim en önemli olarak diyebileceğim işlev kaybı, işlevselsizlik. Yani günlük hayatta bir insanın yapabileceği şeyleri artık yapmakta zorluk çekiyorsa örneğin işe giderken hiç konsantre olamıyor. Ya. Veya basit banyo yapma gibi günlük işlerde yapmakta yani. sıkıntı çekiyorsa. Ya, doğru, doğru. Yani aslında kısaca söyleyebildiği veya söyleyemediği düşünsel duygusal, davranışsal, her türlü huzursuzluk, sıkıntı, mutsuzluk, depresif ruh hali veya ailevi problemler veya işle ilgili sıkıntılar. Kısaca huzurunu bozan, onu üzen her şey için destek alabilirler sizler gibi prof, uzmanlardan, profesyonel yardım alabilirler kapılarını çalabilirler Aynen. bu psikoloğa gidip gitmeme e, gittikten sonraki süreçle ilgili kendi kafalarını kurgulara göre değil de size bütün kaygı ve endişelerini veya uzman olarak bizlere getirirlerse biz bunların e, cevapları hazır e, yoksa da ona özel üretilir zaten e, onlar keyiflerine bak